Merhabalar, ee, dün yaşanan İzmir depreminden sonra deprem olgusuyla, deprem gerçeğiyle tekrardan e, yüzleştik maalesef ve her şiddetli deprem olduğunda, her büyük deprem olduğunda e, bu depremlerin e, çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığını görüyoruz. Çok büyük kayıplar ortaya, e, çok büyük kayıplarla sonuçlanıyor maalesef e, depremler ülkemizde. Tabi bu anlamda elimizde Siirt ilinde de Siirt'in ilinin deprem durumuyla ilgili e, Siirt'in deprem e, sallığı açısından Siirt hangi durumda olduğuyla ilgili zaman zaman sorular da geliyor bizlere. Bu anlamda artı Siirt haberin e, depremle ilgili Siirtteki deprem gerçeğiyle ilgili soruları var. O sorularını e, elimden geldiği kadar e, cevaplamaya çalışacağım. Tabi e, sorulardan e, biri şu yani deniyor ki. Ee, İzmir depreminden sonra işte siirt depremi hazır mı ee, bu konudaki düşünceleriniz nelerdir diye soruluyor. Tabii şunu söylemek lazım. Aslında sadece siirt sadece İzmir'de ülke olarak biz deprem hazır mıyız? Önce bunu e, sorgulamamız lazım. Çünkü e, Türkiye bir deprem rüsa üzerinde yer alıyor. Yani ülke arazisinin büyük bir kısmı belki de yüzde yakın kısmı e, aktif. Yani deprem riskinin yüksek olduğu e, hatlar üzerinde yer alıyor. Bu anlamda ülkemizin büyük bir kısmının e, deprem açısından riski e, bir bölgede yer aldığını söylemek mümkün. Tabi Siirt'te de bu anlamda böyle. Maalesef Sirt'te de, e, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri. Özellikle ilimizin kuzeyi e, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerden sahalar içerisinde yer alıyor. Yani Siirt şimdi eskiden deprem risk, risk durumunu ifade ederken işte birinci, ikinci, üçüncü derecede kuşaklar şeklinde sınıflandırma yapılıyordu. Ama son zamanlarda Afad'ın bir sınıflandırması var. Yani çok riskli bölgeler ve az riskli bölgeler şeklinde bir sınıflandırma var. Tabii bu sınıflandırmada Siirt'in riskli bir bölgede yer aldığını söylemek lazım. Hatta yüksek riskli bir bölgede yer alıyor. Bu, anla, bu anlamda Siirt'in Deprem açısından e, risk düzeyi yüksek bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Şu, Tabi şu, şunu da söylemek lazım. Çok yakın geçmişte e, Siirt'te büyük depremler yaşanmadığı için Siirt merkezli. Bu anlamda halkın hafızasında, toplumun hafızasında e, çok büyük e, deprem e, gerçeği çok fazla yok. Ama şunu söylemek lazım. Belki çok sık olmuyordu tarihte. Çok büyük depremler Siirt merkezli olmamıştır ama Siyirt'in çevresinde, işte Pervari'de, Lice'de, Hakkari'de, Siirt'in de üzerinde bulunduğu hat üzerinde, yani Güneydoğu Anadolu bindirmesi dediğimiz Bitkisagros kenet zonu üzerinde büyük depremler meydana gelmiş. Bu anlamda Siirt riskli bir bölgede. Bunu belirtmek gerekiyor. Depremi hazırlıklı Biz Tabii özellikle Siirt'teki yapılar, yapıların durumu dikkate alındığında, ee, bu anlamda eski siğirti oluşturan mahallelerin işte Ulus gibi, e, Sakarya gibi, e, Dumlu Pınartı, Nazsepe mahalleler, Algu gibi mahalleler var. E, bu mahallelerin e, risk altında olduğunu söylemek mümkün. E, çünkü buralardaki e, yapı e, durumu çok iyi değil. Yani yapılar eski e, ve daha çok da eski. Taş ya da ker, kerpiç malzemelerle yapıldığı için maalesef buralarda deprem açısından büyük riskler bulunmakta. Yani olabilecek şiddetli bir depremde buradaki yapıların zarar görme ihtimali çok yüksek. Tabii yine şunu söylemek lazım. siirt'in zemini biraz böyle pliokuaterner dediğimiz dolgu zemin biraz daha özellikle batı tarafı yani Diyarbakır, Kezerçay'ına doğru olan taraf biraz dolgu zemin. Bu zemin açısından da biraz riskler barındırıyor. Özellikle eski Siirt mahallelerini oluşturan mahallelerdeki yapıların bu anlamda risk taşıdığını ve şiddetli bir depreme dayanacaklarını söylemek pek mümkün değil. Bu anlamda riskin burada olduğunu söylemek lazım. Tabii Siirt deprem mı derken deprem sadece bir, bir grubun ya da işte idarecilerin, yöneticilerin yapacağı hazırlıklarla işte olabilecek bir şey değil. Depreme toplum olarak hepimizin hazırlanması lazım. Yani e, vatandaşın da kendi sorumluluklarını bir, bir yerine getirmesi lazım. Hem öncesinde, deprem öncesinde, hem deprem halinde hem de sonrasında. E, tabi onun yanında da hem yerel yöneticilerin hem de kamu idaresinde bu anlamda e, gerekli adımları atması lazım. E, bu, bu anlamda alacağımız bir mesafenin olduğunu söylemek lazım ama... E, şunu da söylemek lazım. Gerekli tedbirler alınırsa deprem riskini en aza indirme şansımız da var. Burada yeter ki doğru adımlar atalım. Tabi başka bir soru da Siirt, işte olası bir depremde Siirt'te tehlikeli olabilecek bölgeler nereler, nereler diye sorulmuş. Aslında az önce de söyledim. Özellikle Siirt'in eski mahalleleri dediğimiz mahalleleri yani işte eski kent çekirdeğini oluşturan, tarihi kent çekirdeğini oluşturan bölgeler... Bu anlamda risk grubunun yüksek olduğu sahalar e, ve bu bölgelerin e, özellikle kentsel dönüşüme katılması gerekiyor. Buradaki e, binaların, yapıların e, kentsel dönüşümle e, sağlanlaştırılması sağlıklaştırılması gerekiyor. Bu anlamda özellikle Seyirt'in e, doğusuna denk gelen, işte az önce saydığım mahalleler vardı, e, ulus gibi. Sakarya gibi, Tepe gibi, Ülkü gibi, Doğan gibi mahallelerin bu anlamda, özellikle oradaki eski yapıların büyük riskler barındırdığını söylemek mümkün. Yine tabii şu soru sorulmuş, yani deprem bilincine ve gerekli deprem eğitimlerine sahip miyiz toplum olarak? Burada da yine eksiklerimizin olduğunu söylemek gerekiyor. Okullarımıza deprem eğitimleri veriliyor, toplum bilinçlenmeye çalışılıyor, bilinçlendirilmeye çalışılıyor ama... Bunların da yine istenen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil. Burada da e, mesafenin, e, alacağımız mesafeler var. Özellikle tabii oturduğumuz yapılara, binalara dikkat etmemiz gerekiyor. Oturduğumuz binalar sağlam mı, değil mi? Önce vatandaş olarak buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi binada oturuyoruz ve bu bina nasıl bir bina? E, binanın niteliğine dikkat etmek lazım. Tabii bunun yanında da yine deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerekiyor? Bunlar da önemli. Ya yani bir deprem planımızın olması gerekiyor. Toplum olarak bir planımızın olması lazım. Yani tahliye noktaları nereler olacak? Deprem esnasında neredeysek nasıl davranacağız? Hangi e, davranış tarzımız olacak? Mesela şu bilgi de verin e, sizlere. Özellikle depremdeki e, ölümlerin, yaralanmalarının çok büyük bir kısmı deprem esnasındaki yanlış ölümlerin uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yani siz binanın içerisindeyseniz, çok katı bir binanın içerisindeyseniz, deprem olduğunda, sarsıntı meydana geldiğinde, eğer koridorlara, merdivenlere doğru koşarsanız, kaçarsanız, muhtemelen başınıza bir iş gelme ihtimali çok yüksek olur. Bu anlamda doğru davranış tarzını da bizim toplum olarak öğrenmemiz lazım. Deprem olduğu anda nasıl davranacağız, nereye, nerede duracağız, nasıl saklanacağız bunları öğrenmemiz lazım toplum olarak. Bu konuda tabii genel olarak eksiklerimiz var ama tabii her maalesef e, her deprem olduğunda depremle ilgili bazı şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Ya da deprem hafızamıza tabii daha bir yer daha edinmiş oluyor. Bu anlamda maalesef biraz böyle e, yaşayarak öğreniyoruz ama e, tabii yaşadığımız acı tecrübeler inşallah bundan sonra bize ders olur ve deprem gerçeğini de öğrenmiş oluruz. Yani şunu mutlaka ama mutlaka artık öğrenmemiz gerekiyor. Yani deprem hayatımızın bir parçası. Ülkemiz bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Deprem bölgesinde yer alıyoruz. Ülkenin kuzeyi, doğusu, güneyi, batısı her tarafı bu anlamda riskli bölgeler içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla deprem gerçeğiyle yaşayarak bunu öğrenerek deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, hangi nerede hangi binalarda oturmamız gerektiğini nasıl nerelerde toplamamız gerektiğini öğrenerek, bu bilinçte yaşayarak depremin oluşturacağı hem maddi hem manevi hem can kayıplarını en aza indirmiş olabiliriz. Şunu da söylemek lazım, afetlerin etkileri tabi can kayıpları çok önemli. Çok büyük insan kaybı en önemli kayıptır ama onun yanında çok büyük maddi kayıplar oluyor. Bazen işte yapılan yanlış uygulamalar ya da eksik uygulamalar, bu kayı, kayı, kayıpların katlanarak artmasına yol açıyor. Doğru eğitimlerle, doğru yöntemlerle, iyi bir eğitim sisteminde depremin e, tam olarak öğrencilere, okullarda, e, gençlere, çocuklara öğretilmesi gerekiyor. Aktarılması gerekiyor. Tabii bunun yanında da deprem tehlikesinin farkında olan, e, deprem bilinciyle hareket eden... E, bir topluma ve idarecilere, yöneticilere de ihtiyacımızın olduğunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar.